Arkadaşlar merhabalar. TYT geometri full tekrar kampının 12. gününün 2. videosundayız. 2. videolarda ne yapıyorduk? Yeni nesil soru çözümlerini yapıyorduk. Hangi konudayız? Çemberde açı konusunda yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 105, 106 ve 107'nin çözümünü yapacağız. Çok güzel sorular bizi bekliyor. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 22'deyiz. Şekil 1'de verilen çember AB paralel CD. Şunlar birbirine paralel verilmiş olacak şekilde A B ve CD boyunca kesiliyor. Kesilip sonra bunlar yapıştırılmış. Yapıştırılınca ne oldu? Aa şu kenarlar çakıştı. Bunlar ne demek aynı zamanda? Bak çaktırmadan bunların eşit olduğunu söylemiş adam bize. Tamam. Bunların eşit olduğunu söylemiş. Bu arada burası A, burası B verilmiş. A artı B de 50'ymiş. Kardeşim A ise gördüğü yay 2A, B ise gördüğü yay 2B. Hop DC yayı 2A artı 2B mi oldu? Yani 100 oldu. Hocam şu yayı 100 buldum. E çaktırmadan bunlar da birbirine yapıştırmışlardı e bunlar da birbirine eşittir tane böyle o zaman burası 100 ise burası da 100 değil midir? Evet e bunlar paralelse ayırdıkları yaylar da birbirine eşittir ya da z'den dolayı burası da alfadır hocam diyebilirsiniz alfa ise 2 alfa alfa ise 2 alfa ve 4 alfa artı 2 tane 100 yani 200 eşittir 360 olduğundan 4 alfa 160 olacağından alfayı da böylelikle 40 olarak buluruz Güzel bir yeni nesil soru. Örnek 22. Cihan çıktı. Geldik örnek 23'e. Yukarıda verilen resimde O merkezli AKB yaylı. O merkezli AKB yaylı. Gökkuşağı çizilmiştir. AKB 130 derece olduğuna göre yani şöyle bir yay var arkadaşlar bakın. Şurada bir yay var böyle. Gökkuşağı resmedilmiş falan filan işte. AOB açısı kaç derecedir diye soruluyor. E arkadaşlar aslında şey yapabiliriz. En etkili silahımız yarı çap çizebiliriz. Çembere tamamlayıp da, da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. En etkili selamızı yarıçap çizip hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap deyip hocam burası A iken burası da A. E, burası B iken burası da B. A B'nin ne olduğunu biliyoruz. 130 olduğunu biliyoruz. A A iken burası 180 2A yapar. B B iken burası 180 2B yapar. E, bizden de ne isteniliyor? Şuradaki açı. Yani 180 2A artı 180 2B isteniliyor. Yani 360 2 parantezinde A artı B isteniyor. A artı B zaten 130'du. Bunun yerine 130 kayarsam 360 eksi 260 yapar. Yani cevap da böylelikle 100 yapar. Evet cevap 100 yaptı yani Akçay yaptı. Ben ısrarla böyle bir şekilde verildiği zaman çembere tamamlamıyorum ama çembere tamamlayıp da da yine çıkar. Bazı sorularda kolay yollusu çıkıyor bazı sorularda uzun yolu çıkıyor. Mesela burada çembere tamamlamak daha kolay. İkinci yol 130'sa gördüğü yay 260. Hocam buraya ne kaldı o zaman? 100 kaldı. Merkez açıdan dolayı burası da 100 diyebilirdik arkadaşlar. Alın size iki farklı yol. Örnek 23 260. Yani Akçay çıktı. Geldik örnek 24'e. Şekilde o merkezi çemberin etrafına çembere ve birbirlerine dıştan teğet olacak şekilde eş çemberler yerleştirilecektir. Tamam. B ve C te, teğetleyme noktaları olduğuna göre şuradaki de. O merkezi çemberin etrafına bu eş çemberlerden kaç tane çizilir? Hmm. Beşken burası nedir 10 bakın iki çemberin ayırdıkları yay 10 sonra birinci ile ikinci bak şu birinci şu ikinci birinci ile ikinci arasındaki yay 10 ikinci ile üçüncü arasındaki yay 10 yani 3'e kadar gittiğimde 2 tane geldi o zaman böyle gideceğim de n'e kadar gittiğimde n-1 mi olacak hayır niye çünkü en sonuncuya geldiğin zaman hani şurada da en sonuncuya çizdiğin zaman en sonuncuyla bir öncekinde bir tane oluşuyor. Bir de burada oluşuyor. En da ekstradan bir tane daha oluşuyor. O zaman kenar sayısı kadar oluşacak burada. Yani atıyorum tüm avarım yöntemiyle yapalım. Bir tane çember çizelim mesela. Ya da şöyle bir çember çizelim. 3 tane teğet çember çizelim mesela. Şöyle 3 tane teğet çember çizelim. Şöyle. İçeride de küçük bir çember olsun. E hocam dikkat et. Bu çemberle bu çember arasında e, şu iki büyük çember arasındaki İki büyük çember arasındaki şuradaki yay, iki büyük çember arasındaki şuradaki yay, şurası yaptı. E sonra hocam, şu iki çember arasındaki yay, burası yaptı. Bu iki çember arasındaki yay, burası. Çemberdeki çemberler sayısı kadar değil mi buradaki yayların sayısı? Evet. İsterseniz alt taneyi de yapabilirsiniz. Şöyle alt tara daire yaptığınız zaman, şöyle alt tara daire yaptığınız zaman bak sayalım. Hocam buradaki kesimi, şu bir, şu iki, ondan sonra cema şu üç. Ondan sonra şu 4, şu 5, bak şu sonuncusu bununla bunda oluşturdu. Bir de bununla oluşturdu 6 tane. Yani kenar sayısı kadar oluşturacak ya da çember sayısı kadar burada açı oluşacak. Peki 10 derece ya 360 yapması için 30 ta 36 tane olması gerekmiyor mu arkadaşlar? 36 tane boşluk demek, 36 tane çember demek anlamına gelmiyor mu o zaman? O zaman bu eş çemberlerden kaç tane çizilir diye soruluyor. Cevap ne yapacaktır? 36 yapacaktır. Bu arada 36'yı nasıl buldum? 10, 10, 10, 10, 10, 10 360'a nasıl tamamlanıp 360 bölü 10. Yani 36 tane olduğunu söylüyor bize. 36 tane boşluk demek yani şuradaki yay demek 36 tane çemberden oluşuyor demek. Dolayısıyla cevap ne çıktı? Edremit çıktı. Güzel bir soru mu? Güzel bir soru. Bazen bunun bir eksiği falan da çıkabilir. Bir eksiği mi değil mi? Hani böyle tüm avarı yöntemiyle yapabilirsiniz. İşte 3 tane çember çizildiğinde 3 oluyor. 6 tane çember çizildiğinde 6 oluyorsa. N tane çember çizildiğinde N olur varım yöntemi de ispat yöntemlerinden biridir zaten. Evet örnek 24 Edremit oldu geldik örnek 25'e Serkan şekildeki dart tahtasının üzerindeki ADE noktalar arasında görüldüğü gibi içteki dairenin B ve C noktaları teğet olacak şekilde içteki daire dediği şurası arkadaşlar. Şurada B ve C noktaları teğet olacak şekilde iki tane çizik atmış, şekilde boyamış. Oluşan şekilde dart tahtasının yarıçapı içteki çemberin yarıçapın katıdır. İçteki çember merkez teğet çektik yapsak şurası yarıçap mı? Evet. Büyük dar kın yarıçapını ne vermiş bize? 2R vermiş. Çünkü içteki çemberin iki katı. En güzellik çizim yarıçap al sana yarıçap. Hocam burası 2R. Aa güzel bir şey. 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı rdir Hocam 30'un. Aynı mantık burada da var. Çekersen burası da R. 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? 30. Ya da hocam teğet teğet merkezden geçince açı ortaya olur deyip buraya 30 bulduysan burası da 30 diyebilirdin gerçi. Benden ne isteniyor? DAE isteniyor. O da kaç çıktı arkadaşım? 60 çıktı. Yani Örnek 25 Cehan. Geldik örnek 26'ya. Bir termostat düğmesi üzerinde 10 derece ile 30 derece arası eşit bölmelere ayrılmıştır. 10 ile 30 arası. Kaçar kaçar ayrılıyor? 5'er 5'er galiba. 10, 15, 20 25 ve 30 dereceyi gösteriyor arkadaşlar. Düğme üzerindeki herhangi bir değer çizgi hizasına gelince oda sıcaklığı o değere ayarlanmaktadır. İşte 20 dereceye gelince oda sıcaklığı 20'ye ayarlanıyor diyor. Okuyalım bakalım. Oda sıcaklığı 20 dereceye ayarlıyken bak 20 derecedeymiş termostat düşmesi saat yönünde 290 derece döndürülünce arkadaş ben bunu böyle 290 derece döndüreceğim buralara bir yerlere gelecek. Kardeşim bu yönde 290 derece döndürmek aslında bu yönde saat yönün tersinde kaç derece döndürmek demek? 360'tan 290'ı çıkart 70 derece döndürmek demek değil midir? Evet. 70 derece döndürdün de 30 dereceye gelecekmişim. Hop sen bunu 70 derece döndür böyle. 70 derece döndür. 70 derece döndürünce 30 dereceye geldin. 30 santigrat dereceye geldin. A 20'den 30'a yani 10 e, 10 santigrat derece kaç dereceye gösteriyor? 70 derece. Ya da 70 derece kaç santigrat dereceye denk geldi arkadaşlar? 10 santigrat dereceye denk geldi dönmede. Bunu bulduk. Devamını getirelim Buna göre diyor oda sıcaklığı 25 cm ayarlıyken şu 25'i ayarlıyken bak bu sefer şuraya ayarlıyken şöyle göstereyim. Bu sefer buraya ayarlıyken termostat düğmesi saat yönün tersinde bu yönde diyor 262 derece. Kardeşim bu yönde 262 döndüreceğine öbürü yönlü 360'tan 262 çıkartınca kaç yapıyor? 98 mi yapıyor? Evet. Bu yönlü 98 derece döndürmek daha mantıklı değil mi? Aynen öyle. E o zaman bu yönlü 98 derece döndür. E sen 70 derece döndürdüğünde 10 santigrat derece etkiliyorsa 98 derece döndürdüğünde kaç santigrat derece etkiler onu bulalım. Derece cinsinden bulalım. Bu da nedir? 98 çarpı 10 bölü 70 değil midir? Evet. Şunlar sadeleşti. O zaman bu da kaç yaptı? 14 yaptı. Hmm. Buradan buraya kaç derece düşecek? 14 derece düşecek. Bak buradan buraya 14 santigrat derece düşür. E sen o zaman 25'ten 14'ü çıkartınca kaç kalır? 11 santigrat dereceye denk gelmez mi kardeşim? Gelir. Zaten bizden de 262 derece döndürülürse oda sıcaklığı kaç santigrat dereceye ayarlanır diye soruluyor. O da ne yaptı? 11 yaptı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. ÖSYM'e benzerini sordu mu? Daha kolaylarını sordu. Burada da santigrat dereceye çevrilmişi var. ÖSYM birbirini tekrar eden bir yapıya sahip. Bu sefer de santigrat dereceli halini bizim karşımıza çıkartabilir. Hoş bir soru. Dikkat et. Yıldızı hak bir soru. Ya yıldız hak eden demişken burada da yıldız hak eden hangi soru? Şu sorular da yıldız hak ediyor aslında. Şu soru ve şu soru da yıldız hak ediyor. Kolay sorular ama ince noktalar var arkadaşlar. Evet neyse devam edelim bir sonraki soruya. Örnek 27'deyiz. Bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında ne yapıyorduk? Eski halinden eser var şimdi deyip hop şunu şöyle eski haline geri getiriyorduk. Peki katlanmışı burası. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Şuradaki açılar da birbirine eşit. Yani x e burası da x diyeceğiz. Bir işimize yaradı mı? Yaramadı. 130 dereceyi de kullanmamız lazım. Dikkat et. O noktası buraya gelmedi mi? Geldi. Bu özellikle de dairede bunu çok kullanıyoruz. Bu katlama yapılırken O'nun gidiş yönünü de hallediyoruz. O'nun gidiş yönü. Hop buradan buraya değil mi? Aslında bu doğruya göre simetriğini almak değil midir katlama? Evet. E sen bunu böyle katladığın zaman O'nun gidiş yönü böyle olacak. Bu doğruya göre simetri olduğu için bunlar dik ve bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Dikkat et. Çemberdeki en etkisi olan yarı çap. Arkadaş şuraya AA dersen bu bizim yarı çapımız değil mi? Evet. Yarı çap uzunluğu 2A. Hocam bu da 2A. Burası da 2A. Tamam. Ne çıktı burada? 90'ın karşısı 2A iken hangi açının karşısı A'dır? 30'un hocam. E buraya 60 kaldı. E buraya 130 vermişti. O zaman burası 70 yaptı. E şimdi 90 derece ise burası 70-90 ise X'e kaç derece kaldı? 20 derece kaldı. Örnek 27'yi böylelikle C'yi ham bulduk. Bu da yıldız akeden sorulardan biri. Çemberde katlamayı güzel bir şekilde öğreten yani diğer katlamalardan farkı aslında. Üçgenlerde hep üst üste binen kenarları eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit kullanıyorduk. Ama çemberde böyle katlamalarda genelde bak şu karşımıza çıkıyor. Üst üste böyle yarıçapın şu noktanın izlediği yola dikkat edeceksiniz. Bu da ilginç bir yol olduğu için ondan dolayı buraya yıldız attım. Buna lütfen dikkat edin. Örnek 27 han oldu geldik örnek 28'e. Aşağıda ABC dik üçgeni ve M merkezi ABC üçgeninde D ve E noktalarında teğet olan çember verilmiştir. Şekilde KFL yayın oluşturduğu daire parçası KL doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında şöyle katladığımızda F noktası çemberin merkezinden geçmektedir. Yani bizim F noktası şöyle katlandığında buradan geçiyormuş. Şöyle geçecek. Hop şöyle. Hocam üst üste binen yaylar birbirine eşit bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. E, şunlar birbirine eşit verilmiş bu arada. O zaman burası da şöyle. Bunlar da birbirine eşit midir? Evet. Kardeşim burada yine neye dikkat edeceğiz? Şu bizim F'nin aldığı yola dikkat edeceksin. Aslında buradaki noktanın bu doğruya göre simetriği demek değil midir? Evet hocam. Hop dik ve birbirine eşit mi? Eşit. Bak bu yarı çap uzunluğu. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Sana yarı çap. E hocam şuraya dersek, A A dersek 2A oldu yarı çap. Burası da 2A burası da 2A oldu. Ve 90'ın karşısı 2A yken hangi açını karşısı A'dır? Burası da 30. Aynı zamanda 90'ın karşısı 2A 30'un karşısı A'dır. Burası da 30 çıktı. Burası 60 oldu, burası da 60 oldu. 60 ise gördüğü yay 60, 60, ise gördüğü yay 60. Çok güzel. EK Ege Ankara'yı da 62 vermiş. E hocam burada da bir merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik olayları var zaten. E hocam bu da yarıçap. Şöyle bu da yarıçap, bu da yarıçap. E, burası da 90, burası da 90 olduğundan 90 90 ise burası da 90 oldu. Buradaki yay da 90 oldu mu oldu? E ne kaldı? X BCA Neresi isteniyor? B, C, A. Hocam bu yayı bulmam için, buradaki açıyı bulmam için şu açıyı da bulmam lazım benim. burada açı kaç derece? Hocam 62 ise şurası da 62 yaptı. 90, 62, 62, 62. Şu üçünün toplamı 182. Şu ikisine kaç kaldı o zaman? 178 kaldı. 178 kaldıysa, 90'ı da buradaysa buraya da 88 kaldı. Merkez açıdan dolayı burası da 88 yaptı. E sonrası? Hocam şu... Sonrası şu. Şu bizim dış açımız değil mi? Bizden dış açı isteniyor. Gördüğü yayların yani şununla şunun farkının yarısı değil midir bu alfa? Evet alfa neye eşit? Şu ikisi 152 eksi burası 88 bölü 2 yapar. Daha farklı bulunur mu? Bulunur. Şuradaki dörtgenden de bulabilirsin aslında. Hocam buradaki açı da belli 150 derece. Hocam 150, 88, 90 ve alfadan da sonuca ulaşabiliriz. Ama neyse dış açıyı da fark ettik oradan da çözebiliriz. 152'den 88 çıkınca kaç kalıyor? 64 kalıyor galiba. 64'ü de 2'ye bölsen kaç yapar? 32 yapar. Yani örnek 22'yi, 22 mi? 28'i böylelikle ne bulduk? Balıkesir bulduk. Yıldız koymuyorum. Zaten bu soruyla e, mantığı hemen hemen aynı olduğu için Yıldız buraya koyduysak oraya koymayalım lütfen. Geldik örnek 29'a. Melike ve Tolga pasta satın almak için dükkana giriyor. Bu dükkanda 9 daire dilimini ayırmış daire şeklindeki bir bütün pastadan Melike satın aldığı iki dilim birbiriyle özdeşken. 2 tane Melike'nin aldığı şey özdeş. 2 tane Melike. Sonra Tolga'nınki de. Yedi tane Tolga'nınki de özdeş. E, bu özdeş. Ama bu tam daire şeklinde değil miydi? Evet. 2 tane Melike ile yedi tane Tolga'nın Tolga'nınkinin toplamı ne yapacak o zaman? Bunları birleştirdiğiniz zaman daire dilimlerinin merkez açısı 360 derece yapacak. Şimdi diyor ki bize. Daha sonra diyor bu dilimlerden 3 tanesini birleştirerek yarım daire şeklinde bir past ediliyor. He. E hocam ben o zaman 3 tanesini nasıl yerleştirebilirim? Ya 2 melike 1 tolga şeklinde birleştiririm. Bununla ne elde etmişim Yarım daire 180. Ya 1 melike 2 tolga şeklinde yaparım 180. Ya da hiç melike 1 3 tane tolga şeklinde yapabilir miyim arkadaşlar? 3 tane tolga 180 şeklinde yapabilirim. Geriden dolayı gidelim isterseniz. Arkadaş 2m 2 7 tolga 360 değil miydi? E, t yerine ben ne yazabilirim burada? T yerine 60 yazarsam 3T 180 ya T 60 olursa 6 kere 7 42 yapıyor. Şurası 420 yapıyor. Bu böyle bir şey söz konusu olamaz. Olmadı bak bu. Şimdi şuna gelelim. 2m 2 7 tolga ne olduğunu biliyorum. 2002 çözeceğim? 360 olduğunu biliyorum ben. Değil mi? E hocam burada da o zaman e, şunun iki katı 360 yapar. Bunun iki katıyla bu birbirine eşit olacak. Çünkü bunun iki katı 360 yapıyor. O zaman 2M artı 4 Tolga eşittir. 2M artı 7 Tolga olacak. 2M'ler gitti. 4 Tolga 7 Tolga eşit oldu. Bu da söz konusu değil. O zaman bu. 2 Melike artı 1 Tolga'nın dilimi 180 yapacak. 2M ile 7 Tolga'nın Toplamı da kaç yapacak? 7 Tolga'nın toplamı da kaç yapacak? 360 yapacak. Bu iki binmenin iki denklemi çözeceğiz. Üst tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam. Eksi 2m'ler gitti. Eksi t artı 7'te 6t yaptı. Eksi 180 artı 360 da 180 yaptı. Tolga'yı 2'ni kaç bulmuş olduk o zaman? 30 bulmuş olduk. Buna göre diyor. Büyük dilimlerden hangisi büyük dilim? Melike'nin ki daha büyük herhalde. Şu e, çünkü t yerine 30 yazarsak arkadaşlar. 2 m artı T eşittir 180 ya. Bunun yerine 30 yazarsam 2 m 150 yapar. m de kaç yapar? 75 yapar. Melike'nin ki daha bak. Melike'nin ki 75, Tolga'nın ki 30 derece oldu. Bizden diyor ki büyük dilimlerden birinin merkez açısı. O da nedir? 75 derecedir. Evet. 29. Yıldız hak ediyor mu? Aslında hak ediyor. Sınavda çıkmış sorunun benzeri. Ama ÖSYM kendini bazen tekrar ediyor mu? Eder. Sınavda çıkmış sorunun benzeri de olsa bir yıldız hak ediyor aslında. Evet durumlar söz konusu. 3 dur durum söz konusu oldu burada. 2 durum mümkün olmadı. Şuradaki durumdan olayı bulduk arkadaşlar. Neyse geldik bir sonraki soruya. Örnek 30. Raftaki kitapların devrilmesini engellemek için küre şeklinde bir nesne yerleştiriliyor. Buna rağmen 2 tane kitap devrilmiş. Bizden B, E, ne, A, B, y isteniyor. Kolay. E, kitapla yapmışlar. Bu zemine T, bu da kitaba T ya. Şöyle T, T. 40 sa burası 140 yapmıyor mu? T, T, açılar toplamı 180 açıyla yeni toplamı. Aynı şekilde T, T, 55 ise burası da 125 değil mi? Evet e, burası da alfa bizden de alfa isteniliyor. Buranın ölçüsü 360 yapacak. Alfa artı 140 artı 125 eşittir 360 yapacağından. Şu ikisi kaç yaptı? 100, 265. Alfa da o zaman 360 eksi 265'den. Kaç geliyor? 95 geliyor. Cevabı böylelikle 95 bulduk arkadaşlar. Ee, örnek otuz ne çıktı? Denizli çıktı. Hatta Diyarbakır çıktı diyelim. Ee, böyle kolay soruların da yeni çevrilmişi karşımıza çıkabiliyor. Ki ÖSYM bu zamana kadar hep yeni nesil sorularda gerçekten yani güncel hayata uyarlanmış sorular çember sorularında özellikle güncel hayata uyarlanmış soruları çok kolay bir şekilde sordu. E, o yüzden biz de böyle bir soru yazalım dedik. Küre dediğimiz aslında bir kesitli çemberdir. O yüzden çember, küreyi koyup çember sorusu da sorabilirler bize. Örnek 30. Diyarbakır geldik. Örnek 31'e. Aşağıdaki şekilde üzerine eşit aralıklarla 18 nokta işaretlenmiş çember vardır. Eşit aralıklar var burada. Peki hocam 18 nokta işaretlenmiş şey. 18 tane mi alfa var? 19 tane mi ya da 17 tane mi? Bakalım. Şuraya alfa dersem. Burası da alfa. Hocam en birliğin iki arasında bir alfa. Sonra bir alfa daha. Sonra N4 ile N1 arasından olacak. Farkları. Farkları kaç oluyor? 3 3 alfa oluyor. Burası da alfa olduğundan dolayı. O zaman 18 ile N1 arasında 18-1'den 17 alfa olacak. E 17 alfa burası. Bir alfa da burada var. Toplamda 18 alfa mı yapıyor? Evet. Bunların da hepsi alfa. 18 alfa toplamı 360 yapacağından alfayı kaç buluruz? 20 derece buluruz. Sonra N2, N3. N2 ile N13 diyor. N13'ü şurada belirleyelim. N13'ü hemen buraya yazalım. Kesişim N17 ile N5. N17 ile N5. N5 de şurada olsun. n 4'ten sonra zaten N5 geliyor. E Zaten burası da alfa mı yapıyor? Evet. Şimdi burası N2 ile N5 arası 5 alfa. Zaten 5 eksi 2'den 3 alfa olduğunu görüyorsunuz. Pardon 3 alfa. E O zaman N13 ile N17 arası nedir? 17'den 13 çıkınca 4. 4 alfadır burası. Alfa da 20 ya. Alfa 20 olduğundan buradaki açı 3 alfa... Yani 60 yapar. Burada kaçı da 4 alfa yani 80 yapar. Bizden ne isteniliyor? N2 A N5. N2 neresi A'ydı? Şunların kesişimi A'ydı. N2 A N5 isteniliyor. Bizden burada kaçı isteniliyor? X açısı. Hocam iç açı burası. Gördüğü yayların toplamlarının yarısı. X açısı 60 artı. Kaç? 80 bölü 2'den cevap kaç çıkar böylelikle? 70 çıkar. Şunu düzeltelim arkadaşlar. Bir hata olmuş orada. Cevap 70 diyelim ve cevap balık eseri yapalım. Örnek 31 cevap 70 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet çok güzel bir soruya benziyor. Bakalım nasıl bir soru. Şekil 1'de alt tane kibrit çöpü uçları çember üzerinde A, B, C, D, F noktalarında olacak biçimde düzgün altıgen oluşturuluyor. Daha sonra bu kibrit çöpleri kaldırılıp onların yerine farklı 5 tane eş kibrit çöpü kullanarak sadece A noktası ortak olmak üzere uçları aynı çemberin üzerine A, K, L, M, N noktalarında olacak şekilde Şekil gibi düzgün beşgen oluşturuluyor. CL eksi FN nedir diye soruluyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu eş gibi çöpler 6 tane var ya. Her biri 6. Her biri kaçer derece olacak o zaman bunların? 60'er derece olmayacak Bu Evet. 366'ya yapacağız Çünkü eşit girişler bunlar. Eşit girişlerin ayırtları yaylar eşit. E, burada da 5 tane var. 360 bölü 5'ten 72. O zaman beşgen de 72 derecelik yaylar oluşuyor böyle. E, Altıgen de 60'lık yaylar oluşuyor böyle. Şöyle. Eee hocam madem öyle. Ben şimdi... Bir çemberde göstereyim. A'dan, A sabit ya. A'dan sonra neye geleceğim. N buralarda bir yerlerde. A N kaç derece olacak? 72 derece. O zaman buraya kaç derece kaldı? 12 derece kaldı. O zaman şu yay 60 derece olduğundan buraya 48 kaldı. Sonra buradan N'den sonra bir 72 daha gideceğim. Yani bir 72 daha gideceğim. Buraya 24 geleceğim yani. Ondan sonra ne geliyor? M harfi geliyor. E hocam. Şu 60 derece olacağından buraya kaç kaldı? 36 derece kaldı. Sonra M'den de 72 derece gideceğim. Yani bir daha 36 gideceğim. Değil mi? 36 buradaysa bir daha 36 gideceğim. L'yi bulacağım. L burası. Sonra bunun tamamı 60 olduğundan buraya 24 kaldı. Sonra buradan da yine bir 72 gideceğim. Yani 72 gitmem için 48 gitmem lazım buradan. 24'ü burada ya. Buradaki noktada K yaptı. 48. Burası da hatta 12 yapıyor. Bak 12 de 60. Direkt 72 zaten buraya gelmiş oluyor. Her bir noktayı bulduk mu? Bulduk. Valla çok güzel bir soru. Evet. Yıldızı şimdiden koyuyorum. Harika bir soru. CL. Arkadaşım C burada L burada. 24. 24 eksi Fn. F burada N burada. Fn'de kaç? 12. Eşittir 12 yapar. 5 yıldızı hak eden bir soru arkadaşlar. Şöyle 5 yıldızı birden buraya koyuyorum. Zorluk bakımından mı? Değil. Mükemmelliyetçilik bakımından arkadaşlar 5 yıldız hak eden tam sınav ayarında bir soru. O yüzden bu soruya lütfen dikkat edin. Cevap ne çıktı? 12 çıktı. Bu arada ben bunu ne zaman çekiyorum? Ee, ayın 0204 2023 çift 043'te çekiyorum. Hani zamanında söyleyeyim ki ondan sonra sıkıntı olmasın. Evet gece gecenin bir vakti sahura kadar video çekiyoruz arkadaşlar. Önemli değil. Biz hala dinçiz alıştı vücudumuz sıkıntı yok çok şükür. Evet, çok güzel bir soru ya. Vallahi billahi hoş. Bunun başka başka versiyonları da karşımıza çıkabilir vallahi. Neyse. Mesela mesela 8'liyesi de karşımıza çıkabilir. Geldi örnek 33'e. Aşağıdaki şekilde kale çaplı yarım çember içerisine ABCD ve DFG eş dikdörtgenleri yerleştirilmiş. Eş dikdörtgenler. Bir de şurada kaç isteniyor bizden? He, merkez neresi? D mi? Ama merkezin D olduğunu da bilmiyoruz vallahi. Orada bir yorum yapamayız. Merkezle ilgili de bir şey söylememiş. Bu eş Kısa kenarların birbirine eşit olması, uzun kenarların birbirine eşit olmasını kullanabiliyor muyuz? Maalesef onda kullanamıyoruz. Ne yapacağız burada? E dikdörtgenlerin kısa kenarlarını uzun kenarlarını kullanamadıysak, e bir de köşegenini kullanalım bakalım. Şu köşegeni çizdik. Hocam şu köşegeni çizsek alakası oluyor. Niye çiziyorsun kardeşim? Git buradaki köşegeni çiz. Köşegenlerde birbirine eşit değil mi? Evet. Bak, çap üzerinden bir nokta aldık, bunlar çembere kadar gittin, bunlar birbirine eşit oldu. O zaman çemberin merkezi kesin, ama kesinlikle. kesinlikle. Burasıdır. E arkadaşlar bunlar eşlik dörtgenlerdi. Kısa kenarı gören alfa beta diyecek olursam. Burası alfa artı beta 90 ya. Burada da kısa kenarı gören alfa. Burası da betadır. Hocam alfa artı beta 90 olduğundan burada kaçta kaç derece oldu? 90 derece oldu. Tamam. Merkez açıdan 90 gördüğü yay nedir burada? 90 derecedir hocam. X deniyor ama benden. Hocam çemberi tamamlayalım bu sefer. 90 burası ya. Oo, burası da kaç yaptı? 270 yaptı. Hocam x açısı 270'i görüyor. O zaman x de yarısı yapacaktır. Yani 135 derece yapacaktır. Evet cevap böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Bu da güzel bir soru aslında. Bazen dikdörtgenlerin kısa kenarların eşitliğini, uzun kenarların eşitliğini kullanamadığınız zaman bu şekilde köşegeni de kullandığınız durumlar söz konusu. Unutmayın bunu. Unutmayın. Bak ben ne diyorum? Ben konu anlatımındaki eksikleri burada tamamlıyorum. Var mıydı böyle bir soru? Yok. Ya da şöyle bir soru var mıydı? Şöyle bir mükemmel bir soru var mıydı? Yoktu. O mükemmelleri işte buraya yerleştirdik böyle. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bence bu derste böyle çok güzel şeyler öğrendiniz. Ya ben aşırı derece mutluyum ya bu. Ee, i̇yi ki bu full tekrarı yapıyoruz. Bu arada bitmiş. Full tekrarı iyi ki yapıyoruz. Gerçekten çok aşırı zevk alıyorum. Sen de büyük ihtimal zevk alıyorsun. Çünkü çok güzel şeyler. Hala daha öğrenmeye devam ediyorsun. Yani o eksiklikleri... Bir, bir parça kalmışsa Çok güzel bir şekilde kapattığımıza inanıyorum. Sen de inanıyorsan yaz Yorumlara yaz çekinme yaz Bir de beğenin bir şeyler yapın ya Demiyorum bunu ama ya, ya Yap işte bir şeyler Neyse gençler 12. günü bitirdik Sırada ne var 13. gün Çemberde uzunluk En zevkli konulardan biri Bir sonraki gün Çemberde uzunluğun Kısa tekrarı ve Klasik sorunları çöz, çöz, Klasik soru çözümleri ve Tabii ki yeni nesil soruların çözümleriyle Görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşça kalın.